Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim. Merhaba. Bu hafta bayram dolayısıyla hiçbir alım satım işlemi gerçekleştirmedim. Mevcut korudum. Geçen hafta elimde bulunan hisse senetlerini Satmadım da, yeni farklı da hissesini de eklemedim. Şu anda toplam bakiye 8.025 Türk Lirası. geçen haftaya göre %5 ilerleme kat ettik Ve şu an itibariyle de portföyümüzün değeri ve nakit toplandığında %50 karı geçmiş bir haldeyiz. Çok değil, Şubat 2022'de başladığımız bu yolculukta henüz tam 3 ay bile olmadan, %50 kar söz konusu. temennim bu şekilde devam etmesi. Hiçbir hisse alım satımı yapmamama rağmen geçen haftaya göre mevcutu koruyarak %5'in üzerinde bir kazanç elde ettik. Sırayla banka hesabımızdaki hareketlere bakalım. Önce portföyümüzün durumunu görelim. borsa yatırım bu hafta bir yükseliş gerçekleştirdi. İmaş makine 3. tavanını vurdu. Smart güneş enerjileri zaten biliyorsunuz. Net kar elimizde bırakarak yolculuğa devam ettiğimiz bir hisse senedi. Bu haftaki kapanış itibariyle haftanın son gününde %10 vurdu. Toplamda imaj makine %33. Borsan yatırımda %5'e yakın bir kar söz konusu. Smart güneş enerjileri %36 görünse de burada bu kısım net kar. İşse hareketlerini hareketlerinde ekrana getireyim. Gördüğünüz gibi bu hafta herhangi bir alım satım işlemi yapmadım. 1 Nisanla 6 Mayıs tarihleri arasında herhangi bir alım satım işlemi yapmadığım görülmekte. Mevcutu korumak cidden daha önemli, daha zor. Hep söyledim, burada da söyleyeyim, tekrarlayayım. Borsada zarardan kaçmayı bildikten sonra bir şekilde para kazanırsınız. Öncelikli olarak zarardan kaçacağız. Bu kısımda ekstriye de bir göz atalım. 24 Nisanla 6 Mayıs arasında yapmış olduğum işlemler burada. Görüldüğü gibi bu hafta herhangi bir işlem yapmadım. Ama tabii birkaç tane emir verdim. Emir izleme ekranını da getirelim. Borsan yatırımı almaya çalıştım ve tavandan da belli bir lot satmaya çalıştım. Ayın 5'inde sadece borsan yatırımı biraz daha lotunu artırayım. Ola ki gün içinde bir yüz vurup geri çekilme yaşanabilir diyerek de 8 lotu Çıkmaya çalıştım. Elimizde 9 lot var. Diğer videolardan farklı olarak nakit işlem listesinde ekrana getireyim. Sadece gördüğünüz gibi ilk başladığımız tutar olan 5300 lira. Son bir yılki bu banka hesabındaki para hareketi. Bu şekilde yolculuğumuza devam edeceğiz. Bir senenin sonunda temennim güzel rakamlar kazanmak. Portföyümüzdeki durumu tekrar paylaşmış olayım. Excel tablomuzdan. İmaş makinede 738 liramız var. Borsan yatırımda 3657 liramız var. Smart güneş enerjilerinde de 696 lira var. 2932 lira nakitte duruyor. Bu hafta bayramdan sonra ilk işlem gününde borsan yatırım alabilir miyim diyerek birkaç tane emir haricinde de bu nakit kısma dokunmadım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayıp takipte kalın, sağlıcakla kalın.